Değerli izleyenler Türkiye'nin tıransız ana haber bülteniyle karşınızdayız Ben Yeniz Ömer Tarıkmaz Tarıkhaber.com An haber bülteni başlıyor yaklaşık 20-45'e kadar bu ekranlarda Günün öneşkan gelişmeleri seçimi paylaşacağız Benim ana haber bültenimiz başlıyor Sosyal medya kanalımızda şöyle bir tane akılsa Sosyal cep tarık haber Pinterest tarık haber, Elham tarık haber TikTok tarık haber, YouTube tarık haber LinkedIn tarık haber, Yay tarık haber Tumblr tarık haber, Instagram et tarık haber Twitter tarık haber Reddit Dead Ground Type ve Kucusur 8 YouTube Tarık Haber TV'deki Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yöneliyiz. Diğer sosyal kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak değerli dostlar Bigolive'da yayındayız. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Her dostlar Uf Canlı yayında Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den ve zira ulaşabilirsiniz. Likede yayınlarız Lik'e kanalımız Tarık Haber TV'den ve zira ulaşabilirsiniz. switching dostlar Twitch kanalımız abonestar haberdi damagelere biz e, Twitch'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Son olayı da yayındayız. Değerli dostlar, nonolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da sohbet odaları var değerli dostlar Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Çeştekleri de koyduk değerli dostlar ve uzatmadan ana haber başlıyor <gülüyor> <gülüyor> Son olarak da Popolay'da da yayındayız. Popolay kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Efendim ilk haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler 20.45'e kadar bu ekranlardayız. Çünkü Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurdu. Ücretler bu sene değişmeyecek dedi. Son dakika haberiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjde diyerek duyurdu. Yurt ücretlerinde bu yılda değişiklik yapılmayacak dedi. Son dakika haberiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ 105 yeni GSB yurt binası resmi açılış töreninde konuştu ço Erdoğan öğrencilerle ilgili önemli bir müjde duyurdu ve yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağını söyledi. Öte yandan Erdoğan yılbaşında kredi burs ve beslenme yardımları rakamlarının günün ihtiyaçlarına göre yeniden beleneceğini açıkladı. İşte son dakika haberin detaylı. Haber, haber, güncel. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri müjde diyerek duyurdu. Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjde diyerek duyurdu. Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da 105 yeni BS ve yurt binası resmi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle ilgili önemli bir müjdeyi duyurdu ve yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağını söyledi. Öte yandan Erdoğan yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarının günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleneceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı DSB, Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 yeni DSB yurt binası resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenindeki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Yurt ücretleriyle ilgili müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi, burs ve beslenme yardımlarıyla ilgili de yılbaşını işaret etti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Kardeşim Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Yurtlar Bugün hizmeti aldıklarımızla birlikte toplam yurt sayısı 800 yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafta olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yaparız elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıptır diyerek hemen kolları sıvadık. Otel konforuna sahip yeni odalar inşa ettik. Amerika ve Avrupa dahil pek çok ülkenin ciddi meblağlar verdiği hizmeti biz gençlerimize çok makul fiyatlarla sunuyoruz. Yurt ücretleri aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Devleteye yurt başvurusu ilk yerleştirmede yüzde %80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır. Bir dönem ülkemizin en büyük sorunlarından biri üniversitesi harçlarıydı. Daha üniversite açılmadan marjinal örgütler bunu kullanırdı. Biz bu meseleyi kökünden çözdük. Kredi ve burslar. Her başvurana ya kredi ya da burs mutlaka veriyoruz. başında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin istikbalimizin teminatı görüyoruz. Bizim hangi görüşe hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun yetip gitmesine gönlümüz razı değildir. Bu ülkede başörtülüden doktor olmaz dediler. İmam Hatipli'den hakim savcı olmaz dediler. Meslek liselerinden vali kaymakam çıkmaz dediler. Yıllarca bu ülkenin insan kaynağını saçma sapan bahanelere heba ettiler. Tuç yere tepki. İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen İzmir sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadden ne zaman ulaştın ve hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ucuz sosyal konut proje. haber mültelemesi devam ediyor yaklaşık 20.45'e kadar bir diğer haberimize geçiyoruz. Uzun kulukların ardından tam rakam açıklandı ucuz konut için rekor başvuru yapıldı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Bakan Kurum Açları işte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı değerli izleyenler son dakika haberine göre tüm Türkiye detaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruların bugün başladığı sosyal konut projesini konuşuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje ile ilgili çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakan Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum proje ilk günde başvuruların sayısını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika, bakan kurum açıkladı. işte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı. Son dakika, bakan kurum açıkladı. İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı. Son dakika haberi, tüm Türkiye, detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruların bugün başladığı sosyal konut projesini konuşuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeyle ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum, projeye ilk günde başvuranların sayısını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların bugün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Son olarak çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye ilk gün başvuranların sayısını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Bakan kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 100 yılın konut projesinin ilk gününde başvuru sayısı 500.000'i geçti. E devlet üzerinden 439.375, bankalara 68.562, toplam 507.937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüzyılın Konut Projesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500.000'i geçti. E devlet üzerinden 439.375. Bankaları 68.562. Toplam 507.937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Murat grup, Murat Kuru, September 14. 2022. Vatandaşlar ucuz konut için bankalara akın etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye nitelenen ve adı ilk evin, ilk iş olarak belirlenen kampanyaya başvurular, devletin yanı sıra proje evindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Bu kapsamda evraklarıyla bankalara gelen vatandaşlar, projeye başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. Edevlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Bankalara akın eden vatandaşlar birçok ilde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte fotoğraflar. En çok aranan haberler. İletişim. Bu haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık. 10.45'e kadar bu ekranlardayız ve yer geçiyoruz. 50 konseri iptal edildi. Avukatın sebebini açıkladı değerli izleyenler. <gülüyor> Gülçen'den dikkat çeken karar geldi. 50 konseri iptal etti. Sebebini avukat açıkladı. Şarkıcı Gülçen'in İmam Hatta'ya yönelik sözlere sonrası tutulanması Türkiye gündeminde günlerce konuşuldu. Ev kararında kaldırılmasıyla ilk konseri ne zaman vereceği merak eden Gülçen'den dikkat çeken bir karar geldi. Ünlü şarkıcının menajeri, Gülşen'in yılbaşına kadar 50 konserini iptal ettiğini duyurdu. Magazin, magazin, güncel. Gülşen'den dikkat çeken karar, 50 konserini iptal etti, sebebini avukatı açıkladı. Gülşen'den dikkat çeken karar, 50 konserini iptal etti, sebebini avukatı açıkladı. Şarkıcı Gülşen'in iman hatiplilere yönelik sözleri sonrası tutuklanması, Türkiye gündeminde günlerce konuşuldu. Ev hapsi kararının da kaldırılmasıyla ilk konserini ne zaman vereceği merak edilen Gülşen'den dikkat çeken bir karar geldi. Ünlü şarkıcının menajeri, Gülşen'in yılbaşına kadar 50 konserini iptal ettiğini duyurdu. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Gülşen'in, yılbaşına kadar yapılması beklenen 50 konserini iptal ettiği bildirildi. DLA hu haberine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'in yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi. Gülşen'in avukatı Emek de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti. Gülşen davasının geçmişi. Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi "sapıklı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın suçları soruşturma bürosu savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun nöbetçi İstanbul 2. Sunu hakimliğince tutuklanmasına karar verildi. Gülşen Çolakoğlu ifadesinde atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi tarihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, din, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur demişti. Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emeklemre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti. Daha sonra avukatın talebini değerlendiren İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu hakkındaki konutu terk etmeme şartını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Filidi çorabıyla mini edip Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Emre Belazoğlu ortada yıktı geçti. Basın toplantısında değerli izleyenler bakın ne dedi. Bakın ne dedi. Eren Berazolu basın toplantısına damga vurdu. Tergengine konuşması olay oldu. Fatih Elim sözleri ise çok konuşulur. Metrop Başakşehir Teknik Direktörü Eren Berazolu yarın oynayacak, oynayacakları UEFA Avrupa maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fiorentina ile karşılaşacak Başakşehir'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Berazolu basın toplantısında sürpriz bir şekilde Türkçe değil, İtal İtalya'ya konuşarak sosyal medyaya damga vurdu. Fatih Elim hakkında da övgü dolu sözler söyleyen beyaz Taraflı tarafsız herkesten büyük alkış toplantısı. Spor. Spor. Medipol Başakşehir. Emre Belizoglu basın toplantısına damga vurdu. İtalyanca konuşması olay oldu. Fatih Terim sözleri ise çok konuşulur. Emre Belizoglu basın toplantısına damga vurdu. İtalyanca konuşması olay oldu. Fatih Terim sözleri ise çok konuşulur. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belozoğlu, yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fiorentina ile karşılaşacak Başakşehir'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Belozoğlu, basın toplantısında sürpriz bir şekilde Türkçe değil, İtalya konuşarak sosyal medyaya damga vurdu. Fatih Terim hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Belozoğlu, taraflı tarafsız herkesten büyük alkış topladı. Başakşehir'in genç çalıştırıcısı Emre Belozoğlu, Fiorentina maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında İtalyanca konuşarak tercümana ihtiyaç duymayan Belözoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Herkes Fatih Terim gibi olmak ister. Emre Belözoğlu, Fatih Terim gerçekten çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken Türkiye'de herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister. Yarın hoca bizimle olacak. Emre Belüzoğlu, bildiğim kadarıyla hoca yarın bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da çok güzel bir belgeseli yayınlanacak. Mesut istediği kadar süre alamadı. Emre Belüzoğlu, Mesut istediği kadar ya da bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendisini bulmuştu ama ağır hastalık geçirdi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. Yarın kadroda düşündüğümüz oyunculardan biri kulübede. Kendisinin kariyer sonunu iyi getirmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bireysel olarak da çok sevdiğim kardeşlerimden biri. Grupta onları favori olarak görüyorum. Emre Belizoğlu, gruba iyi başladık. Fiorentina, çok değerli ve güçlü bir takım. Grupta onları favori olarak görüyorum ama yarınki maç farklı. Kazanmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İtalya, ülkemden sonra en çok sevdiğim ülke. Emre Belizoğlu, sezona iyi başladık. Ligde gol yemedik. Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu. Gol yememe üzerine değil maçları kazanma üzerine plan yapıyoruz. İtalya, ülkemden sonra en çok sevdiğim bir ülke. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ama haber bürtürenimiz devam ediyor yaklaşık 20-45'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tokyo Başkanı canlı yayında duyurdu, kurala çıkma şansı daha fazla dedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu. Tokyo Başkanı canlı yayında duyurdu, kurala çıkma şansı daha fazla dedi. Tokyo Ucuz Konut Projesi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başvuru bedelleri 1000 TL'den 500 TL'ye indi. Tokyo Başkanı Ömer Bulut, daire hak kazananların borcunu bitir bitirmeden... Evleri satamayacağını açıkladı. Daireyi alıp satmak isteyenler borçlarını ödeseler de bunu gerçekleştirmeyecek. Ayrıca TOKİ Başkanı Bulut o dairelerde ihtimal daha fazla dedi. İşte son dakika haberin detaylı. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika. Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu. TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu. Burada çıkma şansı daha fazla. Son dakika ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu. TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu, burada çıkma şansı daha fazla. TOKİ ucuz konut projesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başvuru bedelleri Bint'den 500 TL'ye indi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, daire hakkı kazananların borcunu bitirmeden evleri satamayacağını açıkladı. Daireyi alıp satmak isteyenler borçlarını ödeseler de bunu gerçekleştiremeyecek. Ayrıca TOKİ Başkanı Bulut, o dairelerde ihtimal daha fazla dedi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Fulya Özkürk'e vatandaştan gelen soruları cevaplayan TOKİ Başkanı Bulut, bir bireyin hem konut hem arsaya başvuru yapamayacağını bildirdi. Öte yandan imarlı arsası olanlar da arsalar için başvuramayacak. Peşinat ödemeleri için kredi desteği olacak mı? Son dakika... TOKİ Başkanı duyurdu, bankalarla görüşülecek. İşte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un o sözleri. Peşinatla ilgili durum şu, %10 peşinat isteniyor. %25 peşinatı 10'a çektik. Bankalarda kredi kullanımıyla ilgili yardımcı olacak. Bankalarla görüşülecek. Konut çıktığında peşinatı ödeyemediği için konut alamayan hakkı yanan çok fazla olmadı. Hak çıktıktan sözleşme imzalamaya kadar bir süre var. 3 binde kontenjan daha az, 2 binde ihtimal daha fazla. Büyük şehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak. 3 binde kontenjan sayısı daha az, 2 binde ihtimal daha fazla. Burada yüzü gülmeyenler başvuru ücretini geri alabilecek. Başvuru bedelleri 2.500 TL indi. Burada ismi çıkmayan kişi. Başvurduğu ücreti geri alabilecek. Son dakika TOKİ ucuz konutta dikkat çeken detay. Aynı haneden iki kişi başvurabilecek mi? Daireler kiralanabilecek mi? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli açıklama. Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, önümüzde çok kıymetli bir başlık var. Promosyonda tarihi rekor getirecek hamle. Maaşlar şekilleniyor. Ekzam gündemde. En çok aranan haberler. Rusya piyasalarında oluşan tüm verileri, ait telif hakları tamamen Rusya'ya ait olup. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20, 20 45'e kadar ve diğer haberimize geçiyor. Daha maça bile çıkmamıştı. Icardi transferi kriz çıkarttı değerli izleyenler daha maça çıkmadan krize sebep olduğu taraftarlar isyan ediyor Galatasaray'ın ikade transferi Fransa'ya krize yol açtı. PSG'den kiralanan yıldız oyuncunun maaşı taraftarların tepkisine çekmiş durumda. Fransız 6 750 6.750.000 euro kazanan ikade'nin maaşının sadece 750.000 liralık kısmını ödeyecek. Galatasaray PSG taraftarlarına isyan bayrağı açtırdı. Spor. Spor. Galatasaray. Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu. Taraftarlar isyan ediyor. Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu. Taraftarlar isyan ediyor. Galatasaray'ın Icardi transferi Fransa'da krize yol açtı. Hiskten kiralanan Yıldız oyuncunun maaşı taraftarların tepkisini çekmiş durumda. Fransız devinden aptal. Galatasaray'ın Ujard'i transferi Fransa'da krize yol açtı. Hispten kiralanan Yıldız oyuncunun maaşı taraftarların tepkisini çekmiş durumda. Fransız devinden 6.750.000 euro kazanan Icardi'nin maaşının sadece 750.000 euroluk kısmını ödeyecek Galatasaray'a PSG taraftarına İslam bayrağı açtırdı. Mauro Icardi Galatasaray'da Icardi daha maça çıkmadan yönetimi ateş içine attı. Psg'de taraftarları uyardığının sözleşme detaylarını gördükten sonra isyan etti. Galatasaray'ın kiralama bedeli de ödememesi taraftarı rahatsız ederken, yapılan anket her şeyi gözler önüne serdi. Galatasaray'dan müthiş anlaşma Galatasaray İstanbul'un iklimi, Türkiye'de Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş. Galatasaray, Icardi transferinde yaptığı açıklamada, hispten 6.750.000 euro kazanan yıldız oyuncunun maaşının sadece 750.000 euro'luk kısmının karşılanacağını açıklamıştı. Bu olaydan sonra Fransa adeta karıştı. Fransa'da tepki topladı. Pismin yaz transfer döneminde kadrosundan kiralık olarak gönderdiği oyuncuların transfer şartları Fransa'da tepki topladı. Özellikle Icardi'nin maaşı taraftarlar arasında kargaşaya neden oldu. Yönetimi topa tutan taraftarlar, Icardi'nin maaşının büyük bölümünün ödenmesine büyük tepki gösterdi. Maaş karşılama yüzdeleri. Mauro Icardi, yüzde seksen Julian Dreler 100 Bu kadar uzun bir metni seslendirmek istemiyorum. Bu kadar uzun bir metni seslendirmek istemiyorum. Maaş karşılama yüzdeleri. Mavro Icardi yüzde 89. Julian Andraler yüzde 80. Lain Kırza yüzde 6. Yeni İçnaldo yüzde 10. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım, Üyelik, Gizlilik Politikası, Yasal Uyarı, LSS'ye, Son Dakika Haber, Spor, Astroloji ve Magazinden Siyasete, Ekonomiden Finansa, Seyahatten Teşekkürler. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 20 e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Afganistan sert sözler geldi seçim zamanında dedi değerli AK Parti Genel Başkan Vekili Binal Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler geldi. iyice şımarıklığı arttı dedi. Türkiye'de Yunan sanasındaki gerginlik devam ederken bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Vekili Binal Yıldırım'dan geldi. Yunanistan'ın tutumuyla ilgili konuşan Binal Yıldırım son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Özellikle seçim zamanında oradaki yöneticilerin ayarları bozuluyor ifadelerini kullandı. Haber. Haber. politik. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler. İyice şımarıklığı arttı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler. İyice şımarıklığı arttı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik devam ederken bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yunanistan'ın tutumuyla ilgili konuşan Binali Yıldırım, "Son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı." Özellikle seçim zamanında oradaki yöneticilerin ayarları bozuluyor ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sinop'un Saraydüzü ilçesinde halkla bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler, iyice şımarıklığı arttı. 14 Eylül 2022 19:29 son... AK Parti Genel Başkan Vekili Binayi Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler, iyice şımarıklığı arttı. 14 Eylül 2022 19:29 Son güncelleme: 14 Eylül 2022 19:29 Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik devam ederken bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yunanistan'ın tutumuyla ilgili konuşan Binali Yıldırım, son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Özellikle seçim zamanında oradaki yöneticilerin ayarları bozuluyor, ifadelerini kullandı. Takip et. Mi net e abone ol. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler. İyice şımarıklığı arttı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sinopun Saraydüzü ilçesinde halkla bir araya geldi. Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye adeta bölgenin sigortası, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da kardeşlerimize saldırılar yapılıyor, Türkiye onların yanında. Libya'da ne işimiz var diyorlar, Libya'da nasıl ne işimiz var? Biz Libya'da olduğumuz için oradaki kardeşlerimizin birbirleriyle kavga etmeleri tüketmelerinin önüne geçiyoruz. Orada emperyal güçlerin kaynakları sömürmelerinin önüne geçiyoruz. Biz bir Müslüman ilki olarak Libya'da olmayacağız da başka gayri Müslümanlar ne olacak? Bunu ortaya koymak şuursuzluktur diye konuştu. Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur. Ave. Son günlerde bazı tutumlarıyla gündeme gelen Yunan yöneticilere yüklenen Yıldırım, Yunanistan son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz onlar durmuyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir, ümit ederiz tekerrür etmez. Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur. Ancak zaman zaman özellikle de seçim zamanı oradaki komşularımızda yöneticilerin ayarları bozuluyor, şeklinde konuştu. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Müslüman dünyasında yardıma ihtiyacı olanların her zaman yanında olduklarını söyleyen Yıldırım, Türkiye bölgenin teminatıdır. Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de… AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler. İyice şımarıklığı arttı. 14. 09. 2022-19. 29. Son gün 14. 09. 29.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 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sinop'un Saraydüzü ilçesinde halkla bir araya geldi. Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada. "Kafkaslarda Azerbaycan'da Karabağ, Türkiye onların yanında. Libya'da ne işiniz var diyorlar. Libya'da nasıl ne işimiz var? Biz Libya'da olduğumuz için oradaki kardeşlerimizin birbirleriyle kavga etmeleri tüketmelerinin önüne geçiyoruz.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 Kafkaslarda, Akdenizde, Karadenizde her tarafta Cumhurbaşkanımız olmasaydı Afrika, Avrupa kıtlık içindeydi. Ukrayna'daki tanıl koridorunun açılması Cumhurbaşkanımız sağladı. Pakistan'ın üçte ikisi sular altında kaldı, dünya seyrediyor. Ama onların da yardımına, imdadına koşan ülke Türkiye'dir. Türkiye'ye yakışan budur, beklenen budur. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası saray düzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Ali Yıldırım'a hediye takdim etti. İhli Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenemiz devam ediyor yaklaşık 20.45'e kadar değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye Kupası'na tarihi sonuç değerli izleyenler maç ona bir bitti değerli izleyenler. Türkiye Kuvası'nın tarihi sonuç 12, e, 12 Bingöl Spor, Ağrı 1970'in maçını e, Bingöl Spor, Ağrı Spor'u e, maç yaptı Zira Türkiye Kuvası'na ve Bingöl Spor, ona bir 10'a 1 Zira Türkiye Kuvası Spor, -Spor Zira Türkiye 1. Elimetro maçına 12 Bingöl Spor ile ARA 1970 arasında geçen 90 dakika sosyal medyada gündem oldu. Rakibin Edek tam 10 gol atan Ağrı 1970'in bu performansı görenleri hayrete düşürdü. Spor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası. Türkiye Kupası'nda tarihi sonuç. 12.000 Göl Spor Ağrı 1970 maçı 11 bitti. Türkiye Kupası'nda tarihi sonuç. 12.000 Göl Spor Ağrı 1970 maçı 11 bitti. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında 12.000 Göl ve ile Ağrı 1970 arasında geçen 90 dakika sosyal medyada gündem oldu. Rakibine deplasmanda tam 10 gol atan Ağrı 1970in bu performansı görenleri hayrete düşürdü. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu karşılaşmaları bugün oynanacak olan 5 maç ile başladı. 12.000 Göl Spor Ağrı 1970 arasında oynanan mücadele ise tüm karşılaşmaların önüne geçti. Maç 11 bitti, ortalık karıştı. 12.000 Göl Spor ile Ağrı 1970 maçı 11 deplasman ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Rakibine adeta gol olup yağan Ağrı ekibi sosyal medyada gündem oldu. Ana haber devam ediyor yaklaşık 20-45'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ağır kayıp verilmişti Azerbaycan hazırız dedim. Ermenistanın provokasyonu çatışmayı getirmişti. Azerbaycan'dan flaş açıklama geldi. Cesetleri teslim etmeye hazırız dedi. Son dakika haberine göre Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalarda iki tarafta kayıplar verirken Azerbaycan'dan yapılan son açıklamada çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Haber. Haber. Dünya. Ermenistan'ın provokasyonu çatışmayı getirdiği getirmişti Azerbaycan'dan flaş açıklama cesetleri teslim etmeye hazırız Ermenistan'ın provokasyonu çatışmayı getirmişti Azerbaycan'dan flaş açıklama cesetleri teslim etmeye hazırız son dakika haberi Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda iki tarafta kayıplar verirken Azerbaycan'dan yapılan son açıklamada çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Son dakika haberi, Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve rehin Vatandaşları Devlet Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı. Bunun sonucunda Azerbaycan'ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildiği ifadeleri kullanıldı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın daşkesen kesen, Kelbecer, Tlaçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti. Azerbaycan ordusu Ermenistan silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu en çok izlenen uçuş rekorunu kırdı. Merhaba yani izleyenler, bu haberimize birlikte Tarik haber bildiriminin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlar tıklayarak da bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak değil de akşamlar diyelim, hoşçakalın.